Bugün 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Ay sabah erken saatlerde boğa burcundaki Güneş'le dik açı yapacak. Yeni ay ile açığa çıkan enerjiler daha görünür hale gelirken önemi farkındalıklarda kazanabiliriz. Düşüncelerimiz netleşirken içinde bulunduğumuz şartları fark edebilir, hedeflerimizi gözden geçirebiliriz sabah saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar meydana gelebilir. Sosyal yaşam ve karşı cinse ilişkilerde de dengeli ve uyumlu olmaya çalışalım. Aslan burcundaki ay öğleden sonra 15.38'de Kova burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Ruh halimiz daha kasvetli ve endişeli olabilir. Kendimizi biraz engellenmiş ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken aile büyükleri ve otorite figürleriyle de anlaşmakta zorlanabiliriz. Önemli işlerimizle sabah ve öğle saatlerinde ilgilenmekte fayda var. Akşam saatlerinde şartları fazla zorlamadan rutin işlerle ilgilenebilir, dinlenebiliriz.